Selamlar millet bugün. Sizlerle birlikte Bravo Alan'ın yeni bölümünde beraberiz. Umarım güzel videodur. Umarım benim oyun olur. Hemen videomuza geçelim. Oyuna Princess Bubblegum falan gelmiş. Yani çok ilginç. Ee, bu arada artık bu videoda kasma problemidir. Onun problemidir. Çözdüm. Ayarı buldum. Gördüğünüz gibi yeni bir bebek geldi. Bakın. Bebek. Şöyle yerini değiştirmeyeyim. Güzel bir artık ee, şeyimiz var tripodumuz var. Çok mutluyum gerçekten bu onda. Ve umarım videoda da problem olmazsa güzel bir video deneyimi bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah 1080p 60fps'e kadar çıkabileceğiz. Gel buraya gel. Yeni karakter gelmiş onu deniyorum şu an. Daha önce oynamadım. Bu yüzden birazcık adam biliyor he. Bu adam bu oyunu biliyor bizi alır bu adam. Ah shit. Böyle videoların devamı için. Böyle brav hala videoların devamı için aşağıdan. Like atıp, yorum atıp, kanala abone olup bir de şöyle, neyse. Hop gitti gördüğünüz gibi. Konuşurken adam öldürüyoruz moruk. Neyse şimdi şöyle alsın silahını. Ama verecektim ben sana zaten o silahı. Sen kaçandın şu an seni öldüreceğim. Göt olacakmışız gibi bir his var şimdi. Çünkü canımız az. Neden canımız az lanet olsun. Gel buraya, gel buraya. Hadi oğlum. Ah, ah. Ne vuruyor lan? Iıı, Adamı vuramadık yalnız ya. Princess Bubblegum'ın silahlarını beğenmedim. Muzu güzel de. <gülüyor> Silah güzel değil. Bakın gördüğünüz gibi muzla adamın ah shit mal gibi çarptım kaybolur diye düşünmüştüm. Lan. Princess Bubblegum. Yuppi. Abi Adventure Time'ı çok seviyor bu şirket ya da Cartoon Network mi denemem? Yani güzel güzel karakterler çıkıyor ya. Geri dönüyorum bak 13 yaşıma falan. Deliyoz diyeceğim şimdi. Çok mutluyum ya. Bir de bu video planladığım gibi giderse çok akıcı ve güzel bir video olacak. Ona da çok mutluyum açıkçası. Doğruyu sönemek gerekirse ona da çok mutluyum. Ne bakıyorsun lan neye bakıyorsun? Bum. Tut bakayım. Öyle bakalım. Şimdi çok iyi oynamamız lazım çünkü bir canımız kaldı ve yani bir canlı diyorum ben buna. Adamla neredeyse eşitiz. Ah şimdi eşit olacağız hatta büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar mus kombosu için basic combo için şimdi göstereceğim be eğer adam rahat verirse. Arkadaşlar yerdeyken bir kere ileri yapıyorsunuz. Yapabilirsem bir saniye tutarsa. Tutarsa göstereceğim anlatacağım direkt. Çok iyi dinleyin. Eğer tutturursam anlatacağım. Muz kombosu için Yani daha doğrusu mız, mızrak da değil Neydi bunun ismi İşte bu aletin kombosu için Anladınız bu alete Bir kere ileri Bir kere zıplayıp ileri Sonra aşağı doğru geri yapıyorsunuz arkadaşlar Böylece Ha diyorsanız daha şekil görürsün İleri yerine Geri yapıp Sonra sol altayı basabilirsiniz O da şekil gösterir Kombolar biraz değişik ama Öğrenince gerçekten çok kolay Ve en iyi kombosu ile yani Onu söyleyeyim Bana göre yani Tabi herkesin fikri değişir yumruğu da çok severim ama yani aslında benim favorim yumruk ama yani en fazla komboyu yapabileceğiniz silah. Direk adamı doğduğu anda bile öldürebilirsiniz bununla. Biraz daha profesyonelleşirseniz bu silahta. Bu arkadaş zoluğu güzel oynuyor ama fazla da değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde adamları kolayca alabilirsiniz. Dediğim gibi mus silah bayağı e, güçlü. Mus silah diyorum ismini unuttum. Bakayım hemen ismine. Çok seri bir şekilde. Bir saniye. Aynı karakteri oynamayacağız. Lens. Lens yazıyor burada. Bilmiyorum. Onun dışında hangi karakteri oynayabilirsiniz benim tavsiyeme göre? Petra çok iyidir. Koji çok iyidir. Koji özellikle bayağı iyidir. Zaten bir sürü videom var. Koji.exe 1700 izlenme. E, yani bizim için bir şey bu. Tam büyük kanal için bir şey olmayabilir ama. <gülüyor> Şimdi şunu seçelim. Miraj da çok güzeldir. Bu arada geçişlerde birazcık donma olabilir bilmiyorum. Nedenini bende de oluyor şu an garip bir şekilde. Ama oyunun içinde olmuyor. Neyse Miraj da çok iyi bir karakterdir arkadaşlar. Hani Miraj'ı oynayın. Öğrenin. Zaten epic skin'i var o yüzden sevdiğim şey aldım birazcık. Neyse bunu niye söyledim onu da bilmiyorum mesela. Götümüz kalktı birazcık. <gülüyor> Neyse. Sir Roland'a karşıyız. Sir Roland da çok güzel bir karakterdir ama ben tercih etmiyorum. Silahları, e, kılıç ve lens olduğu için bayağı iyi aslında ama ben tercih etmiyorum dediğim gibi. Has, has, hastik ona. Bu adam bayağı iyi, bu adam bizi alır. İdmanlı değilim ve bu adam bayağı idmanlı belli ki, baksana. Lan, radar'a mı denk geldik, bu ne lan? Allah Allah. As. Bir bir, şu iki. Gel buraya. Çok garip oynuyor ya, anlayamadım. Öl artık lan, ne ölmes adamsın sen. Öldün kanka artık. Yeter öl yani. Harbiden sıktın yani öl. Tamam güzel. Birinci, ikinci baş çok güzel geçiyor şu an ya. Ben bu adamın oyunu bayağı beğendim. Direniyor yani bayağı. Yenebilir mi tabi? Hayır. Herhalde. Ama sanki biraz sallıyor ya. Bilmiyorum. Bana mı öyle geldi yoksa? Bu arada arkadaşlar videomuzu tepe kare ile çekiyoruz. Yani 60 değil daha yukarısı. Ee, ama 60 değil gözükecek YouTube'da tabii ki doğal olarak. YouTube Reis bir izin vermedi ki şöyle güzel bir video çekelim. Ah. Birazcık vurdu. Birazcık acıttı bu. Eğer YouTube bunu da 60 olarak almazsa gerçekten bilmiyorum artık. Yani 30 yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ama atmış olur diye tahmin ediyorum ya bayağı ee, kaliteli bir şekilde çekiyor şu an. Şu an yani ben oyun zevkim daha yükseldi öyle söyleyeyim. Görünüşü de değişti şeyin monitörün falan. Böyle daha bir seri daha akıcı böyle. Daha bir glow'un su diyeyim. Glow dediğimiz efekt bu arada blur'a benzer ama biraz daha renklisedir blur'a göre ve belirginidir tabii ki. Motion blur'u biraz daha kıstığınızı düşünün ve renk verdiğinizi düşünün. Glow tarzı bir şey oluyor. Tam anlatamamış da olabilirim tabii ki. Şimdi tasarımcı abilerimiz bana burada laf etmesin fazla. Biz bir YouTuber'ız. Tasarım işlerine diğer arkadaşım bakıyor. Bu arada Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Ee, çok harika tasarımlar yapan bir arkadaşım var. Kanal fotoğrafı tam değil her şeyi yapıyor. Çok da düşük bir ücret alıyor. Bence gelin ve bakın derim. Eğer bir YouTube kariyeri planınız varsa veya onun dışında Instagram'a güzel bir fotoğraf atmak istiyorsanız gerçekten harika işler başarır yani. Ve verdiğiniz parayı fazlasıyla alırsınız. Geri öyle söyleyeyim. Yani emek var ama Ücretsiz gibi bir şey. Ben şaşırıyorum. Ben hatta kendisinde diyorum, e, parayı yükselt falan diyor diyorum ama fazla oralı olmuyor. Birazcık hayrına mı yapmayı seviyor diyeyim artık ne? Çok, gerçekten çok ucuz fiyatları yapıyor. Örnek vermeyeyim şimdi Discord'a gelip konuşabilirsiniz. Aşağıda Discord linkimiz var zaten. Ya da aşağıda yoksa e, kanalın tartışma bölümünde Discord linkimiz bulunmakta. Gelip konuşabilirsiniz. Ay, ay, Hadi bakalım Bu arada yakında GTA 5 videoları çekmeyi düşünüyorum Ve aranızdan birileri GTA 5 oynamak istiyorsa e, Benim discorduma gelebilir ve video çekebiliriz Onu söyleyeyim Gerçekten eğleniyoruz Yani discorda gelin aga Discorda gelin Ulan Biz buna kaybedeceğiz galiba Konuşa konuşa odağın bozuldu tamam Aa, Ciddi misin? Öldün. İşte spammer'ın sonu arkadaşlar. Şurayı ben bir screenshot alayım bir saniye. Çok güzel göründü. Tam neyle şeyi bulduk. Hemen malzemeyi kullanacaksın. Neyse millet bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı ve en önemlisi de kanala abone olmayı unutmayınız. En yorumlarına hoşçakalın. Hepinize yorumlarınızı <gülüyor> unutmayın. Bay bay.